Hocam e, halk içinde de hep kendi aramızda da konuşurken evrelerden konuşuruz. Tedavi evet. şekilleri, kanser. Kaçıncı evresi? Kaçıncı evre. Yani diye yani şimdi mesela evre devamlı konuşuyoruz ama evrelerin ne olduğunu aslında toplum olarak çok fazla bilmiyoruz. Evet. Mesela evet. burada da kolonunda dördüncü evre mesela örneğin tedavi edilebilir mi? Evet. Herkes biraz kulaktan dolma bilgiler. Artık evet evre Hıca. dördün ileri evre kanser olduğunu biliyor. E, genelde kanserlerde hani halkın anlayabileceği tabirle dört evre var. Hani bizim bildiğim işte bir evre sıfırlar vesaire evre beş...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 vermeyen bir tümörle tamamen hastalık şifa bulabiliyor. O imnoterapileri kullanabildiğimizde böyle hastalarım var ee, ve bundan dolayı da çok e, biz de tabii ki hekim olarak hasta ile beraber bir tedavi başladığımızda umutlanıyoruz. Ee, yeni e, hedeflerimiz oluyor ve o şifa oranlarını gördükçe hepimiz de daha mutlu oluyoruz. Onun için de artık hani kolon kanseri veya bir kanserin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 İndeks vakadan en az 10 yıl öncesinden kolon kanseri taraması başlaması gerekiyor ki son 5 yılda, 10 yılda biz böyle aileleri mutlaka artık genetik Zaten danışmanlık verilmesini dağılırsın. istiyoruz. Yani bu tarz erken yaşta kanser konulmuş hastaların ya da kişilerin Kendisinin öncelikle taranmak üzere yani genetik testlerinin yaptırılıyor. Eğer o kalıtsal bir mutasyonu varsa o aile o testleri ve o tarama programlarının özellikle alınması gerekiyor. Hocam çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz Gerçekten hocam. çok önemli bilgiler çok verdiniz. kıymetli bilgilerdi. Ee, Kıymetli ve daha çok sizden alacağımız bilgiler var. Seyircilerimizin de meraklı soruları var. Çok teşekkür ediyoruz. Ben davetiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet 8'de sağlık tüyümüzle devam ediyor. Bugün konuğumuz doçent doktor Fatma Şen. Kendisi medikal onkoloji uzmanıydı. Çok teşekkür ediyoruz. Bizde kalın. 8'de sağlık devam ediyor.